Size Rembrandt'tan, Hollandalı ressam ve baskı ustasının en sevdiğim sanat eserinden bahsedeceğim. Bana göre muhteşem bir sanat eseri bizi resmettiği sahnenin çok daha ötesine götürür. Rembrandt, gerçekten de eserlerinde insanlığa dair birçok şeyi özetleme yeteneğine sahip bir ressam. Bence bu harika. Evrensel duyguları ifade eden ama aynı zamanda hepimize ayrı ayrı çağrışım yapan hikayeleri var. Rembrandt, hayatı boyunca etrafındaki insanları incelemişti. Sürekli insanların nasıl durduğunu, nasıl bayıldığını, başlarını vücutlarının geri kalanına kıyasla nasıl hareket ettirdiklerini çiziyor, taslaklar oluşturuyordu. Çoğu eserinin içine bunu entegre etti. Dini eserlerin bile. Rembrandt, sadece birkaç çizgiyle, duyguları en evrensel ve basit haliyle ifade etme yeteneğine sahipti. Sadece ana hatlarıyla çizdiği parlak ışıkla kaplı basit figürlerden, karanlıktaki çok detaylı figürlere kadar. Adeta karanlıkla aydınlık arasındaki geçişlerle oynuyor. Rembrandt bu resmi parşömen üzerine basmıştı. Parşömen, mürekkebi yüzeyde tutan ve böylece resmin zenginliğini arttıran bir malzeme. İlginçtir, Rembrandt bazı değişiklikleri yüzeyde doğrudan yapmıştı. Bu resimde önce İsa'nın ayağını aşağı doğru çizmiş, sonra da bu başı tepesine getirmişti. Belki de bunun için bu resme baktığımda sanatçıyı iş başında görebiliyorum. Dünya üzerinde bulunan her bir baskısı birbirinden farklı görünüyor. Ki bunlardan toplamda 15 tane falan var. Yani sanatsal ifadeyle gerçekten de boyanmış baskılar yapıyor. Her baktığımda gerçek hayattaki boyutundan çok daha büyük olduğunu hayal ederim. Çünkü Rembrandt resme çok fazla şey sıkıştırıyor. Her köşede ilk bakışta fark edilmeyen bir sanat var. Resme yoğunlaştığınızda kendi başına da sanat eseri sayılabilecek bu gibi güzel çizgileri ve geçişleri görebilirsiniz. Bu resme baktıktan sonra sokağa çıkıyorum ve insanları çok farklı şekilde görmeye başlıyorum. Çünkü onları en temel hallerinde, yani oldukları gibi ve kendilerini ifade ettikleri şekilde görebiliyorum. Başka bir de işte, belki de Rembrandt'ın sokaktaki insanlara baktığında onları nasıl gördüğünü kısa bir süreliğine ben de deneyimleyebiliyorum.